Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Semih'i tekrardan getirdim Kendisine en bir garanti oynatacağım Şu an kendisi odada birazdan gelecek Bu girişi çektiğimden haberi yok Yalnızca eğer ki bu videoya 25.000 like gelirse Yani 25.000 beğeni gelirse Kendisine bizim evde yaklaşık 4-5 gün kalacak 25.000 like hemen atın abi Kışkırtma yapacağım arkadaşlar Çok istiyordunuz ee, Bazıları da işte sevmiyor diye dislike atıyor yani siz bu dislike atıyorsunuz ama benim kanalıma dislike geliyor yani sıkıntı yok canlı sağ olsun ama Hani amacımız eğlenmek falan ben sizleri sevdiğim için Böyle çıldırtmalı videolar falan yapıyorum Herkesin beğenisini bekliyorum ve arkadaşlar 510 bine çok az kaldı siz de abone olursanız çok sevinirim Bu arada instagramımda 70.000 takipçi arkadaşlar 70.000 takipçi 100.000 yapabilir miyiz eğer açıklamada desteklerseniz sevinirim bir de bu videoda yorumlarda şu şekilde sizden bir şey biliyorum. Ama 25.000 beğeni gelsin kışkırtma yapayım. Sizce arkadaşlar kışkırtmada neler yapayım. Onu yazmanız çok önemli. Şimdi en bir garanti oynatacağım. Ondan öncelikle Semih'in de kanalı var. Zula videoları atıyor böyle haftada bir, ayda bir. İnternete bilgisayarı sıkıntı olduğu için. Belki arada bir bizde atar. Şimdi onun kanalında açıklamada abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Şimdi o zaman çıldırtma anına geçelim. Oyunumuza geçelim. Yalnızca dediğim gibi ne kadar beğeni atarsanız ben de o kadar motivasyon oldum Şimdiden hepinize iyi seyirler. Selamünaleyküm arkadaşlar. Benden emir garant istemişsiniz Yoğun üstte üzerine oynuyoruz baba. Ama naret bir silahtır ha baştan söyleyeyim. Ana Semi. Vay. Psikolojin ne daha ya? Allah amar ya. Oğlum yedim siz lan yedim lan. Vursana. Bu nasıl silah? Ab! Bir daha silah söylemeyin ya. Lan! Seni. Efendim em abi. Embil garan güzel mi? He he bak baba görürsen. Bence güzel oğlum. Güzel güzel abi. Arkadaşlar Kardeşim, ür, Bıçakla mı? yedim lan seni Pikachu, Allah, neyse, neyse, sakin olun, bela okumayalım, neyse, neyse, neyse, sakin olmaya çalışıyorum, neyse. Evet, saçını model yaptın Kızlar. Vay, sevgilin var mı sevin? Yok abi. Hiç oldu mu? Oldu abi nere ölürsün lan sana senin gibi sert erkekle nasıl çıktı ya bana sert olacak baba Au. baba çok çabuk ölüyorsun ya bot musun nesin böyle ölmen normal mi sence abi elime verdin silah bak ben senin eline bir şey ay bir silah vereceğim oyna diyeceğim sende onunla oynayamayacaksın o zaman göstereceğim ben sana lan nasıl konuştun yok abi ya? silah silah Yanlış anlama yani. Hadi bakayım sert yapsana biraz. Ama iyi oynuyorsun ha. Gel lan buraya şeftare. birinci olabilecek misin? M4, M4 M4 ne bu var mı bu var. Bir kere kullandım artık diye dönüşüyordur. Yok en bir çek Candy korku sen niye korkuyorsun lan böyle? <gülüyor> Bekleyin lan siz. Oğlum böklüğün d Göz gibi özeceğim bekle Lan olmuyor Semih çok bağırıyorum baba Sessiz ol abi sessiz Vur öl Vur, vur. öl Öl Öl Semih Semih bıçak at sana istediğini yapacağım her şeyi vereceğim Bıçak at ya ama hem bir canatlısın hem 93'le seni Sen benden ne istedin? Bıçak at sana istediğini veriyor. <Gülüyor> oğlum bu. Ya bu K karım. Söylemiyorum. Terbiyesiz adam ya. Hile var senin odada. Rapor diyelim. Rapor diyelim. Sen de iyisin oğlum zaten. Sağlam mı? Ah. Ha bir eksikse. Anladım anladım babbuuuuuuu Öl lan öl Semih, sen ne zaman akıldan sertsin böyle niye Akıllı sert Oyun oynarken böyle Abi çok kötü ölüyorum ya bot gibi oynuyorum muhane Baba çok mı sinirrendim Birinci olan ol direkt, o kadar bilgisayar var, ekipman var, birinci olamıyorsun lan, nasıl oyuncusun sen? Öl be kardeşim, öl artı, sıkıyoruz bari. Öl. artı altı öl. <Gülüyor> bir nasıl kıyoz var? Öl, kurtçuk silah var artı, ha? Da, Seni bunlara bir daha, bir daha bana var ya silah, bir söylemeyin ya. Sert yapsana. Bıçak! Bıçak at bıçak! Bıçak at bıçak! Bıçak atsaydım sana istediğini vereceğim. Bu maçta bıçak atacağım Sakın! Sakın! Sakın! Sakın! Sakın! Sakın! Sakın! Sakın! Sakın! Ölme! Ölme! Adamlar seni yedi lan! <gülüyor> Semih baba seni yediler oğlum. <gülüyor> attım ver! Attım ver! Abi ver! Ver! ver. ver. Istiyorsun? Bu hesabı bana ver! <gülüyor> Ver bana ne abi istediğimi dedin. Bayağı bana sab... ne? Ben anlamam, ben anlamam, ben anlamam. abi baksın anlamam. Ver. Bu hesap uzun adam. Benim değil. O zaman bana bir hesap iki İki bıçağını verirsin. Ne? Gitti. İki bıçağını verirsin. İki, i̇ki bıçağı ne istersen vereceğim bu sefer. Zaten vereceğim. Zaten vereceğim. Ekmek tekne vereceğim? Kabul ediyor musun? Yo abi. Ben milletin ekmek teknesine göz koyma. Helal lan sana, alkış! İşte bu! İşte bu kadar. Oğlum bak! Adam bir şey şu, şu adam, bak şu adam! Ona çok pis kinlendim, dört gün maç mı? Gülüşecek yok mu? Bu maçta girmek istiyorum, bir maç daha. Sen mi bir maç girme? Sen oynayamadın, çok sınırlısın. Hayır oynadım! Oynadım abi! Ya bununla baksana, beş ölme! Oğlum 16'ya 11 ikinci bile değilsin lan utan lan mi? İkinci, ikinci Bak birinci ikinci, Üçüncü ayıptır lan sana Oğlum sen ne zaman bırakacaksın bu oyunu Şuna Birincilik sinirli alacağım Şuna alacağım Şuna s- Ona s- Birincilik alacağım alacağım Ona Seni bulacağım oğlum Bulacağım Artık. Neyse bu kadar yeter Hah? O mu attı o spreyi? Aynen ağla yazdı. O mu attı? Ağla yazmış. Ben bırakırım buyunu bırakırım ya. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi gitti. Bu çocuğun psikolojisi bozuk herhalde. Çünkü oyun oynarken böyle kendini kaybediyor. Ben de anlam veremiyorum. Ulan bıçak attı adam hesap mı istiyor? Böyle bir şey yok ya, inanılmaz bir şey. Arkadaşlar, umarım beğenirsiniz. Bu arada pubg mobil çok istiyorsunuz. Ben zorluk burada olduğum için çekemiyorum açıklamada klavye katili kanalıma bakın hatta youtube'a klavye katili yazın bütün videolar sileceğim pubg atıyordum temizinden pubg mobileye de başlayacağım inşallah eee bu arada oyuna özel teklif gelmiyor gelse bile düşük teklifler geliyor sizden bir ricam var ricam değil de bu sizin işinize yarar benim açıklamada vermiş olduğum per dijital linkinden alırsanız ilk üye olup alırsanız altın %5 bonus kazanıyorsunuz bonuslarınızla da altın alabiliyorsunuz o altınlarla da Oyun içi e, şunları almayı unutmayın diyeyim oyundan kalkmanır eğer 60 günlük alıyorsunuz abi 3 tane 60 günlük içinden bir şey çıkıyor Şu bunları alıyorsunuz şöyle Ve setlere gelince arkadaşlar Şunları alın abi altın set 10 tane Mayıs kasası 2019 materyal kasası veriyor 4000 zaya Şimdiden alın açıklama kısmında vermiş olduğum linkten Arkadaşlar videolarımıza beğenin Ve bu arada sizlerden bir ricam var şimdi birçok kişi soruyor Abi, kanalımızın bildirimleri birçok kişiye gidiyor, birçok kişiye gitmiyor. Çünkü ben bunu kanalımın topluluk kısmına bir şey paylaşmıştım, orada bir etkinlik yaptım. %35 geldi dedi videoların bildirimi, %65 gelmiyor. O yüzden bilgisayardan izliyorsanız, abone oldunuz ya mesela, yanında böyle bir zil işareti var. O zil işaretini açarsanız çok mutlu oldum. Telefondan da abone olup yanındaki zil işareti açın, bu kanaldan bildirim alacaksındır telefonda. Bilgisayardan tümünü seçin işte o zili işaretleyin böyle içinde böyle yosunlu bir şey oluyor böyle karıncalı Çi i̇şte böyle boş İki açtığınızda böyle bir şeyler oluyor Onu yapmayı unutmayın Eee Semih'e kışkırtma gelsin mi Ve nasıl olsun arkadaşlar yani Semih'e kışkırtma geliyor okey ama güzel de Mesela Eee ne olabilir Mesela ben şey düşünüyorum Böyle Değişik bir şeyler düşünüyorum ama böyle aklımın ucuna gelmiyor O yüzden yorumlara yazın abi Nasıl bir kışkırtma gelsin Nasıl gelmesin Bu arada hep içimde kalmıştı Semih'in videosunda 4 tane M4H1 varmış M4H1 abi geçen videoda görmedik Aç demiş inanılmaz Bu ne lan böyle O mecha onik refleks 4 taneyi de açacağım Phantom çıkıyor mu çıkmıyor mu size bakayım abi Efsanelere tek attık Bakalım daha ne çıkacak Şimdi. İki tane kaldı arkadaşlar en ee, kalmasın hani m4a zp ile alınıyor bunu bilmeyen arkadaşlarımız var mesela za diyor oyunda zp aranıyorsunda ve ee, şeyde kasabilirsiniz m4a için söylüyorum m4a bir neden açtım Bunun için m4a bir normalde biliyorsunuz çok sekiyor çekmemesi için özel bir şey buldum, özel bir susturucu ama ismini vermeyeceğim. Onun videosunun gelmesini istiyorsanız buraya kadar izleyenler işte buraya kadar izledim, o video gelsin derseniz mutlu oldum. Hemen ben de onu yarın çekerim. Kenze çok iyi bakın. Sizlere çok çok çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bye bye.